Merhaba, sizlere otomat sigorta veya diğer adıyla ve otomat sigortalar hakkında bilgi vereceğiz. Ve otomat sigortalar, eriyen telli sigortalar ailesinde olduğu gibi bakır iletkenin üzerinden geçen akımın etkisiyle ısınıp kopmasından farklı bir prensiple çalışırlar. Otomat sigortaların, Temelde iki farklı çalışma prensibi vardır. Bunlardan bir tanesi kısa devre anında içerisindeki mantik bobinin açtırma yapması, bir diğeri ise aşırı akım nedeniyle içerisindeki bir metal elemanın eğilerek yine sigortayı açma yapması şeklinde olur. Biraz sonra sigortanın içini açtığımızda bu iki elemanı da daha net bir şekilde göreceğiz. Bu sigortaların en büyük avantajı, birincisi kompakt yapıdadırlar. Yani tek e, sigortayı ele aldığımızda, tek kutuplu sigortayı ele aldığımızda kompakt yapıdadırlar. Sigortanın yalıtkan olması, sigortanın yalıtkan bir kutu içerisinde, muhafaza içerisinde olması, bunların güvenliğini arttırırlar. Arttırır. Bir diğeri ise, en büyük avantajı sigortamız eğer açma yapacak olursa öndeki mandal düşer. Biz arızaya girdikten sonra tekrar sigortamızın öndeki mandalını kaldırarak sigortayı tekrar aktif hale, koruma yapan hale getirebiliriz. Yani devreyi tekrar kapatabiliriz açma yapmış olan bir sigortada. Eriyentelli sigortalarda bunu yapmamız mümkün değil. Eğer eriyentelli sigortada sigortamız açma yaparsa o buşonu komple değiştirmemiz gerekir. Ayrıca bu sigortalar, şurada bahsedelim, tek kutuplu olarak yapılabilirler. Bunların her biri bir faz devresinde veya doğru akımda kullanılacaksa doğru akım devresinde e, akım hattı üzerine takılırlar. Bunun haricinde çift kutuplu da olabilirler. Örneğin burada faz nötr kesmek için kullanabiliriz veya artı eksi doğru akımı komple kesmek için kullanabiliriz veya çok da olsa iki fazlı sistemlerde iki fazı kesmek için kullanabiliriz. Dikkat edecek olursanız sigortamızda iki sigortanın aslında yan yana getirilip birbirlerine e, vidalanması veya perçillenmesi şeklinde oluşmuştur bu yapı. Bunların haricinde yine üç kontaklı veya üç kutuplu öyle söyleyeyim daha doğru olacaktır. Üç kutuplu sigortalarda olabilir. Bu sigortalar yine üç ayrı otomat sigortanın birbirleriyle vilalanması veya birbirlerine montajıyla, yani yana montajıyla sağlanır. Burada genellikle üç fazı, L1, L2, L3 fazlarını kesmek için kullanılırlar. Üç fazı aynı anda kesmek için kullanılır. Burada ise dört kutuplu bir e, otomat sigorta görüyorsunuz. Bu otomat sigortada yine üç faz ve bununla birlikte nötr kesmek için kullanılabilir Bu iki fazlı, üç fazlı veya e, iki kutuplu, üç kutuplu ve dört kutuplu sigortaların en büyük avantajlarından bir tanesi, eğer fazlardan bir tanesinde arızalı olacak olursa, eğer şu anda sigortamızı kurduk. Önün, fazımızın bir tanesinde bir arıza var ve bu arızadan dolayı sigortam açma yapıyor. Açma yaptığı zaman şu yukarıdaki mandal vasıtasıyla her üç fazı birden kesecektir. Bu durumda eğer bir motor devresi koruyorsa bu sigorta, motor devresinde motorun tek faza kalmasına engelleyecektir. Bunu bir buşonlu sigortayla veya bıçaklı sigortayla yapmamız mümkün değildir. Onlarla herhangi bir fazla arıza veya kısa devre oluştuğu zaman, aşırı kuma oluştuğu zaman ilgili buşon açacaktır ve diğer buşonları bundan haberi olmayacaktır. Otomat sigortada ise böyle bir durum söz konusu değildir. İster iki kutuplu, ister üç kutuplu, isterse dört kutuplu olsun, herhangi bir fazın veya herhangi bir sigortanın atması durumunda diğer kutupları da kesme yaptırabilecektir sigorta. Sigorta üzerindeki mandala takılı olan bu ara parça kutuklardan birinin ağacın eliniyle açma yaptığında diğer kutbunla açma yapmasını sağlar. İsterseniz çıkaralım. Bu Mandel üzerindeki takılı aparat sıkı geçme veya tırmaklı şekildedir. Gördüğünüz gibi buradaki iki kutuplu sigorta birer kutuplu sigortanın yan yana montajından oluşur. Yine üç kutuplu ve dört kutuplu sigortalarda da aynı şey, otomat sigortalarda da aynı şey söz konusudur. Burada şundan da bahsetmekte fayda olacaktır. Sigortalarda, otomat sigortalarda açma karakterisi iki türlüdür. Bunlara B ve C açma karakteristikleri denir. Bu sigortanın hangi açma karakteristikli olduğunu şu aşağıda verebiliriz. Bakın orada B6 yazısını görüyorsunuz. O B6 yazısı bunun B açma karakteristiklerine sahip. 6 amperlik bir otomat sigorta olduğunu diğeri ise burada C 16 sayısını görüyorsunuz. Bunun C açma karakterisliğine sahip 16 amperlik bir sigorta olduğu anlamına gelir. B ve C açma karakteristikleri nelerdir? B açma karakteristikleri ev kullanıcılarında, evlerde, ofislerde e, kullanılan sigorta türlü C e, sigorta ise veya C açma karakterisine sahip sigorta ise daha çok e, asenkron motorlar veya e, endüttif yüklere sahip. Enlitif özelliğe sahip yüklerin kontrolünde kullanırlar. C karakterisin özelliği asenkron motorların devreye girme sırasında çekmiş oldukları yüksek akıma devreye girme anında müsaade edecek yapıda olmasıdır. Eğer bir asenkron motora B açma karakterisine sahip bir sigorta koyacak olursa e, asenkron motorun devreye girme sırasında çekmiş olduğu kısa süreli de olsa yüksek akımda B karakteristik bir, bir, bir sigorta açma yapacaktır. İsterseniz şimdi bir V otomat sigortanın veya otomat sigortanın içini açarak e, başlısız ölmüş olduğumuz SDEV anında açma yapan manyetik elemanı, yüklerde açma yapan bir metal elemanı görelim. Bunun için bu sigorta gövdesini e, tutan bu perçinleri açmamız lazım. Perçinleri açmanın yolu da. Belçin başlarını matkapla çürütmek olacaktır. Bu iş için önce eldivenlerimizi giyelim. Gözlüğümüzü takalım. Bir iş güvenliği faciasına ulaşmamak için. Şimdi bu belçin başlarını matkapla arttırdım. içini açabiliriz. Çok fazla içerideki yapıyı dağıtmadan açmaya çalışıyorum. Çünkü içeride geldiği bir mekanizma var. Sigortamızda giriş ve çıkış kremenselerini görüyorsunuz. Devre takibini yapmadan önce sigorta içerisindeki isterseniz mekanizmanın nasıl çalıştığına bakalım. E, dikkat edecek olursanız burada kalın ter kesine sahip pas sipirli bir bobinimiz var. Bu bobinde mantık arttırmak için içerisi demir nüre şeklinde. Bu e, bobinimiz kısa devre akımlarında, kısa devre arzalanında devreye girecek açma sağlayacak. Sigortanın açma yerisine bağlı olarak 4 misli veya 8 misli gibi sigorta takım değerinin üstünde bir değer geçecek olursa sigortamızda bu bobinin çekme kuvveti karşısındaki mandalı çektirerek mekanizmayı çektirerek çektiriyoruz şu anda sigortamızı açma yaptıracaktır. Bu kısaca veranındaki sigortanın açma yapma durumu bir de şurada bir metal elemanımız var. Bu bir metal elemanıysa kısede öyle değil ama aşırı yüklerde e, zamana bağlı olarak geçen akım ve zamana bağlı olarak yine buradaki mekanizmayı açtıracaktır. İsterseniz biz müdahale edelim buna da. Bakın bir metal eleman e, yağmurdu zaman şöyle tutayım. Yağmurdu zaman buradaki mekanizmayı e, harekete geçirerek sigortanın açma yapmasına neden olacaktır. E, Şimdi isterseniz şu kapağı da sökelim. E, burası benim sigortamın kontak veya temas noktası. Dikkat edecek olursanız. Sigortam açma yaptığı zaman bu iki kontağı birbirinden ayırarak akım yolunu kesmekte. Buradaki kısım ise bu e, bölgede oluşacak olan arkın daha kısa sürede sönmesini sağlayacak olan ark siperatörleri. Bakın onda yapısı bu şekildedir. Şöyle daha net gözükebilir. Ee, bu dilim dilim yapıda ark bu dilimler arasına girerek mesafesini uzatacaktır ve uzayan ark şu anda sigortanın açma sırasında hava öncüzü e, olmuştur ve akım geçişi hava üzerinden devam etmektedir. Buradaki sparatörün arasındaki her bir dilimde ark uzayacak. O dilimler arasında ark giriş çıkış yapıp ark yolu uzayacağı için Güven akülüyle birlikte daha kısa sürede havadaki artın sönmesi sağlanacaktır. Şimdi şurada kremenserimden bir tanesi şu plastik yapı altında şu conta bağlıdır. İsterseniz onu da sökmeye çalışayım. Evet. Ha, şöyle daha onu gerekecek. Bir unitleri kaldıralım. Bu tabii altta kurma yayı olduğu için dağılacaktır. Şunu bu şekilde alabilir miyiz? Evet aldık. Bu oturacak mı yerine. Evet, oturdu. evet burada dikkat edecek olursanız kontaklardan bir tanesi, şu şekilde tekrar buraya yerleştirelim. Kontaklardan bir tanesi, buradaki kontaklardan bir tanesi bu klemense bağlı. Tekrar görüyorsunuz kontaklarını açma kapama durumunu. Bu aşağıda kurma yayınız var. Mekanizma bu kurma yayını boşa çıkarttığı zaman kontakları bu yay kuvvetiyle açılması sağlanıyor. İsterseniz yavaş yavaş dağıtıp akım yoluna bakalım. Tekrar bunu sökeyim. Sınavı söküle. Daha Şimdi akımını bakalım isterseniz. Bu kontağımızın bir tanesiydi. Bu klemsden benim akım girdi. Bobinden akım devresini tamamladı. Dikkat çok olursa buradaki diğer ucu buraya bağlı. Şimdi obda. Burada kaynak yapılmış. Bu kremensin benim akım girdi. Bobinden geçti. Geçtikten sonra şu noktadan şuradaki metal yapıya geldi. Bu metal yapı üzerinden dikkat edecek olursak tekrar. Bu metal yapının bir diğer ucunda bir metal elemana bağlanmış. Şimdi metal elemanlar iki türlü olabilir. En direk veya direk kısıtmalı. Direk kısıtmalı da Akım bir metal elemanın kendisinden direkt geçer. Yani akımın geçtiği yol bir metal elemanın kendisidir. Bir diğerinde ise, yani enyle kısmında ise, metal üzerine sayılmış olan direnci yüksek bir e, metal alaşım iletkenler akım geçer. Bu metal alaşım, şöyle yamuk olun, metal alaşım iletken ısınarak bir metal elemanın yamunmasını sağlar. Şimdi ne dedik? Klemensimden geldi, bobinimden geçti. Bobinimden geçtikten sonra bu metal şase üzerinden veya buradaki bakır gövcü üzerinden, metal aksın üzerinden bir metal ucuna geldi. Bir metal, burada gördüğünüz gibi en direk çünkü akım bir metal üzerine sarılmış olan iletkenden geçiyor. İletkenden geçen akım yine tekrar şurada göreceksiniz bir hareketli kabloyla çoklu iletkenli kontağı getirmiş. getirilmiş. Kontağını zaten diğer kısmını da görmüştük. Diğer planense kadar uzanıyordu. Normalde kısa yer buradaki bobin içinden geçen demin de söylediğimiz gibi akım oluşturmuş olduğu manyetik alan buradaki mekanizmayı çekecek kuvvetlere ulaşır. Fakat bu bu akım değeri daha düşük yani aşığı akım diyebildiğimiz bir arıza şeklinde ise bu sefer buradaki mandalı çekmek için e, bu bobinin mantık alan kuvveti yetmeyecektir. Bu durumda da devreye burada görmüş olduğumuz bir metal eleman girerek çekilen akımın değerine bağlı olarak zamanla yanmakta ve mekanizmayı harekete geçirmektedir. Şimdi sıfır ve akım değerine sahip endire kısımlı bir metal elemana çok daha yüksek değerlerde akım uygulayacağız ve bir metal elemanın eğilmesini seyredeceğiz. Şu anda akımla bir metal elemanı uyguluyoruz. Akım uygulandı ve dikkat ederseniz bir metal elemanda yanılma başladı. Akım metal eleman yanıyor. Dikkat edersiniz aradaki farktan bir metal elemanın olduğunu görebilirsiniz. Buradaki bir metal elemanı uygulamış olduğumuz akım değeri 2.8 amper Otomat sigortaların montajında DIN 35 ray dediğimiz bir ray kullanılır. Bu ray'a DIN 35 ray diyoruz. Bu ray'ın iki bağlantı noktası arasında veya iki çıkıntısı arasındaki mesafe 35 milimetredir. Bir 35'e sigortanın montajında dikkat etçip olursan sigortanın arkasında tırnaklar vardır. Bu tırnaklar buradaki rayıma otururlar. Şimdi kimi yapıda kimi yapıda tırnak tek tarafta olur. Tırnaklardan bir tanesi sabittir. Şurada gördüğünüz gibi diğeri hareketli bir tırnaktır. Bu hareketli tırnağa bir tornavida vasıtasıyla ben çektirebilirim. Raya oturttuktan sonra sigortamı bu tırnağa iterek veya bu tırnak yayını da olabilir. Dikkat ederseniz sigortamın iki tırnağını rayın iki çıkıntısına takmış oldum. Yine sigortamı eğer çıkartmak istersen buradaki tırnağa geri çektirip raydan sigortamı çıkarabilirim. Burada ise yeni model bir sigorta elimizde. Burada iki tırnak da kullanım kolaylığı açısından hareketli yapılmış. Bunlardan isterseniz bu tırnağa oturtup diğer tırnağı çekip sigortamızı takabiliriz veya şöyle yapalım tekrar aşağıdaki tırnağı sabit gibi düşünüp yukarıdaki tırnağı çektirip sigortamızı takabiliriz. Bunlar birçok sigortanın yan yana olduğu sigorta kutularında veya panolar içerisinde montaj bu şekildedir. Bunun haricinde eğer bir veya iki tane sigortayı kullanmamız gerekiyorsa, e, örneğin bir su üstü sigorta kutularımız vardır. Yine bu sigorta kutlarının aşağısında, 35 raya uygun tırnaklı bir e, kısım vardır. Sigortamızı getirerek bu ters olacak ama kamene, şu şekilde plastik aksamı oturtup tırnağa takabiliriz. Şu anda sigortamızı taktık dikkat edecek olursanız, sig edecek olursanız sigortamızın giriş ve çıkış kremensleri bizim için biraz çarpılma noktasıdır. Bunu engellemek için kullanılan bu sigorta kutuları daha sonra da getirip bu Şöyle biraz ortalayalım. Evet kapağını kapatarak Sigortamızı biraz daha güvence altına çarpılmaya karşı riski biraz daha azaltmış oluruz. Bunu da e, demiş olduğumuz gibi Sıra üstü yerlerde eğer tek bir sigorta kullanmamız gerekiyorsa Örneğin şimdi e, klimalarda e, normalde çekilmiş bir tesisat yok e, Klimalarda çekilmiş olan krizlerden veya bu hatlardan çekilmiş olan e, hatlarda bu şekilde sigorta konulması veya evde kullanmış olduğumuz kolbilere yine koruma sigortası isteniyor. Ve, su üstü yerlerde sigorta takmamız gereken durumlarda bu e, şeyleri kullanabiliriz. Dikkat edecek olursanız burada kurulabildik iki tane noktası var. Bu plastikleri de koyarak buraya iki tane veya daha fazla sigortayı da yan yana takmamız mümkün olacaktır. İsterseniz size otomat sigortalarını da takabileceğimiz ek donanımlardan bahsedelim otomat sigortamıza uzaktan açtırma bobini veya arzu ve ihbar kontakları takabiliriz. Şu anda göstermiş olduğum bir sigortaya benzeyen yapı benim uzaktan açtırma bobini demiş olduğum donanım uzaktan açtırma bobinin C1 ve C2 uçlarına eğer bir gerilim uygulayacak olursa bu sigorta atıyormuş gibi mekanizmasını harekete geçirip yine buradaki mandalla bağlı olan sigortanın açma yapmasını sağlayacaktır. Şimdi tekrar bunu kuralım. Dikkat ederseniz isterseniz buna bir enerji yüklemeyelim. Şu anda e, uzaktan açtırma bovinime enerji uygulayacağım. Bakın uzaktan açtırma bovinime enerji uyguladığımda burada sigorta atıyormuş gibi gördük ama asıl olan uzaktan açtırma e, mekanizmasının harekete geçerek sigortayı devre dışı bırakması veya sigortaya aşma yapmasıdır. Şimdi arzu ve ipar kontaklarından isterseniz birazdan. Arzu ve ipar kontakları uz uzatma aşama bobini gibi sigortama bağlanan tek bir donanımdır. Arzu ve iparın üzerinde bir normalde açık ve bir adet de normalde kapalı kontak bulunmaktadır. Ee, i̇sterseniz burada bu kontakların durumu gösteren göz lambalarımıza bakalım. Şu üstteki göz lambamız bize e, sigorta çıkışındaki enerjiyi göstermektedir. Bu göz lambam benim sigorta çıkışıma bağlıdır. Bu göz lambam ise arıza ihbar kontağının normalde kapalı kontağına bağlı. Bu ise arıza ihbar kontağının Normalde açık kontağa bağlı kapalı kontak üzerinden Yukarı sarı göz almam yanmaktadır. Açık olduğu için de kontağa beyaz göz şu anda yanmamaktadır. Sigortamızı şu anda elle uyaralım. Bakın, sigortamızı elle uyardık sigorta çıkışımızdaki herhalde kesildi. Ama ona rağmen arzu ve kontaklarında herhangi bir değişme olmadı. Normalde sigortanın ben eğer elle uyarırsam elle attırırsam bu kontakların da değişmesini beklerdik ama olmadı. Nedeni şu, demin de söylediğiniz gibi bu bir arıza ihbar kontağıdır. Sigorta eğer kısa devre veya aşırı kurumdan dolayı açacak olursa ancak o durumda o kontakların konuyu değiştirecektir. İsterseniz şu, kuralım şu anda sigortamızı tekrar ve e, kurmuş olduğumuz sigortamızı uzaktan açtırma bolu gibi açlayayım. Işıklara bakacak olsak gözlemelerine, şu anda uzaktan açtırma mobilimle devre dışı bıraktım. Bakın, adını yere sigortayı ehre attırmıştım, kontaklar, ayar kontakları konum değiştirilmişti. Uzaktan açtırma mobilini şu anda açma yaptım, sigortamı devre dışı bıraktım. Dikkat edecek olursanız, araza ipar kontakları, şu anda konum değiştirdi. Şu anda iki antal bir sigorta devremizden yüksek akım çektirerek sigortamızı açtıracağız şu anda çekmiş olduğumuz akım 2.19 amper 2 amperlik sigortamız 2.19 veya 2.2 amperde açma süresi oldukça uzun olacaktır bu süreyi beklememek için akım değerimizi arttıracağız bakın şu anda akım değerimizi arttırdık 4 amperlerde ve sigortamıza bakıyoruz Evet şu anda sigortamız açma yaptı ve devremiz akım geçişimiz kesildi. İsterseniz az önce çalışma prensibini anlatmış olduğumuz arıza ihbar kontaklarının arıza ihbar bloğunun sigorta üzerine nasıl takıldığını gösterelim. Burada sigorta üzerine takılmış bir adet arıza ihbar bloğu görüyorsunuz. Normalde sigortamız arıza ipar bloklarından ayrı da satılabilir. Sigortamızın yan tarafında içerisine toz girmesine karşı kapatılmış bir yuva var. Bu yuvanın üstündeki yapışkanı sökecek olursak altındaki yuvayı görebilirsiniz. Bu yuvaya benim arıza ipar bloğum üzerindeki bu tırnak takılır. Bu iki Sigorta ve arıza ihbar yan getirdiğimizde bakın dikkat edecek olursanız Şu anda girmedi girmemesinin nedeni Evet şu anda girdi ee, Bağlantıyı sağlamlaştırmak birbirlerinden ayrılmasın diye Burada Çelik şey, mandallar bulunmaktadır bu mandallarla arıza ihbar Biloğumuzu sigorta gövdemize tutturabiliriz.